Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında çok önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hızla devalüasyona doğru ilerliyoruz, palyatif ekonomik politikalar bir an önce terk edilmeli. Yurtiçi ticaretten, vergiye, aylık maaşlara, gıdadan, enerji, iklim ve döviz kurlarına kadar uzanan bu krizlerin özellikle en kırılgan durumlarda yaşayanlar olmak üzere Türkiye'de milyonlarca insanı etkilediği bu krizlerin nedenleri birbirine bağlı olduğu gibi çözümleri de birbirine bağlı. Bu tür krizler sadece ileriye dönük riskini azaltmakla kalmayıp gelecek için yeni bir büyüme, istihdam ve güvenlik gündeminin de hayata geçirilmesi sağlanmalı. Ayrıca tedbirleri alınmak üzere kontrollü devalüasyona hızlı bir şekilde izin verilmeli. Aksi halde çok yakında ikinci evreye geçip kıtlığa neden olan millete yiyecek bulamıyorsanız, tavuk ayağı yiyin diyen Mısır'daki gibi kontrol edilemeyecek durumda çok büyük devalüasyon olacak. Bunun da zamanı çok yaklaştı. Son dönemlerde Türkiye'nin neoklasik iktisat kuramının dışına çıkarak, ters etki yapacağı önceden belli olan büyümeyi öncelemesi, enflasyonla mücadelede ise liralaşma başta olmak üzere makro ihtiyati düzenlemelerle standartlara uymayan kendine has bir mali sistem oluşturması nedeniyle yasada yatırım iştahı bakımından temel yatırım aracı döviz ve altını ön plana çıkardı. Altın fiyatları, Singapur, Laos, Kuala Lumpur başta olmak üzere, Honduras, Paraguay ve Trinitat Tobago, son 25 gündür, nedeni belli olmayan bir şekilde, çok yüklü miktarlarda, altın ve gümüş stokluyorlar. Altın ve kıymetli cevherler sektörü ve hisse vadeli işlemlerde, Çin'in planlama örgütünün, altın fiyatlarını düzenleme çabalarını artırma ve kasıtlı fiyat spekülasyonlarını engelleme sözü vermesinin ardından, agresif bir şekilde yükselişe geçti. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, son zamanlardaki keskin artıştan sonra, özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalardan büyük endişe duyulduğunu belirtti. Değerli dostlarım, altındaki dalgalı hafif yükseliş, önümüzdeki dönemlerde, Çin ve Tayvan gerginliğinin tekrar gündeme geleceği söz konusu olabileceğinden, altında yükselişlerin olacağı şu anda belirtilerini gösteriyor. Hafif düşüş ve yükselişleri önemsemeyin. Altın bu fiyatlardan alınmaz ve satılmaz. Altında beklemede kalın. Euro ve dolarda durum: Dün Avrupa bölgesinde Kasım ayı işsizlik oranı beklentiye paralel olarak %6,5 düzeyinde açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayı tüketici kredileri verisi beklentilerin yukarısında 28 milyar dolar düzeyinde bildirilirken, veri Ekim ayında 29,1 milyar dolar seviyesindeydi verilerin anormal gelmesi, önümüzdeki dönemlerde, hem Amerika, hem de Amerika ile ticaret yapan ülkelerde, dolara olan talebin daha da artacağını gösteriyor. Haftanın ikinci işlem gününde Avrupa borsalarında alıcılı seyir takip edilirken, özellikle, Amerika'da elektronik sektöründeki şirketler, kısa ara dönemlik, dolar faizine yönelmesiyle, Nasdaq günü %0,63 kazanç ile kapatırken, Dow Jones Endeksinde kayıplar, yüzde 0,30'lara açtı. Amerika borsalarındaki karışıklık döviz kurlarında anlık düşüşlere sebep olurken gece geç saatlerde Asya borsalarındaki hareketler nedeniyle tekrardan normal seviyelerde dengelendi. Güne başlarken dün pozitif açılış gerçekleştiren Borsa İstanbul'da negatif seyre dönerek endeks %3,20 değer kaybetmişti. Borsa İstanbul bugün açılışta değer kayıplarına devam ediyor. Türk lirası açısından ekonomide durum kötüleşmeye doğru giderken, bir kötü haber de sanayiden geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerine göre, pandemi sürecinden bu yana ilk kez yıllık bazda daralma yaşandığını açıkladı. Kasım ayında sanayi üretiminde daralmalar, iyimser ekonomistlerin beklentisinin de ötesine geçti. Dostlar, TL'de devalüasyon beklentisi çok kuvvetlendi, bu yüzden TL'de beklemeyin, şu an dolar düşük fiyatlardayken bu fırsatı kaçırmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.